Bugün 6 Ekim 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Kova Burcu'nda ilerleyen ay 1.45'te İkizler Burcu'ndaki Mars'la yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek. Ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta ilerleyeceğinden bugün önemli girişimler, alışverişler için temkinli olmakta fayda var. İçinde bulunduğumuz durumları gözden geçirebilir, rutin süre gelen işlerimize ilgilenebiliriz. Gün genelinde iletişim trafiği artabilir. Ancak yüzeysel bilgiler kafa karışıklığı da yaratabilir. Konudan konuya atlama, boş konuşmalar, dedikodular yoğunlaşabilir. Sosyal enerjilerin güçlenmesi yakın çevremizle ilgilenmemizi ve merakla bilgi toplamamızı sağlayabilir. Ay 15:46'da balık burcuna geçecek öreden sonraki saatlerden itibaren artan ruhsal enerjilerle iç dünyamıza yönelebilir, yalnız kalma eğiliminde olabiliriz. Bu durumda duygu ve düşüncelerimizle gözden geçirebilir, tefekkür yapabiliriz. İlişkilerde sevgi, şefkat ve romantizm beklentilerimiz de artabilir. Ancak aşırı hassas ve kırılgan olabileceğimiz akşam saatlerinde karşı cinse ilişkilere de daha özenli yaklaşmalıyız.